Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okul takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte kısa bir süre önce duyurulan ki dün duyuruldu arkadaşlar onu da hemen belirtelim. Xiaomi'nin akıllı bileklili olan Mi Band 6 ile bir önceki model Mi Band 5'in arasındaki farklara göz atacağız. Biliyorsunuz Xiaomi'nin en popüler ürünlerinden bir tanesi bu akıllı bileklik serisi. İşte 1, 2, 3, 4, 5 dedi ve şimdi 6. seriye kadar geldi bu seri ee, özellikle böyle hani bileğe takılan hafif küçük ve birçok egzersizi takip etmesiyle bilinen bir akıllı bileklik ve uzun yıllardır da hem Türkiye'de hem de dünyada satılıyor arkadaşlar bu akıllı bileklik ve Şahani dün Çin'de düzenlediği bir etkinlikle beraber bu ürünün de yenisini duyurdu yani artık Mi Band 6. sürüme geçmiş oldu peki MİBAT 6'nın özelliklerini biliyoruz diyelim ki ki zaten biraz sonra ben size bir tablo çıkaracağım. O tablodan da siz de görebileceksiniz. Ama peki MİBAT 6 ile bir önceki sürüm olan ve halen ülkemizde satılan MİBAT 5 arasında ne gibi farklar var? Şimdi Ekranda bir tablo görüyorsunuz arkadaşlar. Hem Mi Band 5'in özelliklerini yazdık. Hem de Mi Band 6'nın özelliklerini yazdık. Ve bunları yan yana koyduk. Şimdi bakalım adam adım gidelim. Ekran boyutundan başlıyoruz. Mi Band 5'in ekran boyutu 1.1 inç. Mi Band 6'da ise bu değer 1.56 inçe yükseltilmiş. Bu arada önemli bir detayı söylemek istiyorum arkadaşlar. Ürünün boyutu çok fazla değişmemiş. Yani Xiaomi ne yapmış? Daha önce biraz daha bir çerçeve kalınlığı vardı bu ekranda. O çerçeve kalınlığını azaltıp cihazın boyutunu fazla değiştirmeden de daha büyük bir ekran üretmeyi başarmış. Bunun da altını çizelim. Yani 1.1 inç Mi Band 5 belki ama 1.56 inç olan Mi Band da bu Mi Band 5'ten çok çok büyük değil. Onun altını özellikle üretmek istiyorum. Devam edelim şimdi arkadaşlar tablomuzla. Ekran türüne bakacak olursak karşımızda ikisinde de AMOLED çıkıyor. Ekran çözünürlükleri de değişmiş. Tabii ki ekran boyutu değişince çözünürlük de beraberinde değişmiş oluyor. Mi Band 5'te bu değer 126x294 piksel iken Mi Band 6'da 152'ye 486 piksele ulaşmış durumda. Gelelim spor modunun sayısına. Mi Band 5'te 11 tane spor modu varken takip edilebilen Mi Band 6'da bu rakam 30'a çıkartılmış ki iki katından daha fazla bir rakam olduğunu söyleyelim. Bu arada Mi Band 6'da bulunup Mi Band 5'te bulunmayan bir teknoloji daha var. O da otomatik egzersiz takibi. Biliyorsunuz akıllı saatlerde bulunan bir teknoloji bu ama Akıllı bilekliklerin birçoğunda ne yazık ki bu teknolojiyi yer almıyordu. Mi Band 6 ile beraber artık Mi Band ailesinde de otomatik egzersiz takibi var ve Mi Band 6 ismindeki 6 ile belki benzer bir şekilde 6 tane farklı egzersizi otomatik olarak takip edebiliyor. Suya dayanıklılık tarafına geldiğimizde her iki cihazında 50 metre su altında kullanılabildiğini belirtelim. Her iki cihazda uyku, kalp ritmi ve stres takibi yapabiliyor. Manyetik şarj özelliği var ki ikisi de aynı aslında manyetik şarj sistemini kullanıyor arkadaşlar. Kadın sağlığı izleme özelliği var. Kadınların özel günlerini takip edebiliyor her iki saatte. MiBand 6'da bulunan ama MiBand 5'te bulunmayan bir özellik ise SpO2 yani kandaki oksijen miktarını ölçebilme. MiBand 6 ile yeni bir özellik olarak geldi bu arkadaşlar. MiBand 5'te ne yazık ki bulunmuyor. Uyku halindeyken nefes kalitesinin takibi özelliği de yine Mi Band 6 ile geldi. Mi Band 5 bulunmadığının altını çizelim. Önemli farklardan bir tanesi ise Mi Band 5'te tek bir sürüm bulunuyordu. Mi Band 6'da ise NFC özelliği bulunan ikinci bir sürümde yer alacak. NFC özelliği sayesinde mobil ödeme yapmak, işte kapıyı açmak gibi işlemleri arkadaşlar akıllı bileklik üzerinden de gerçekleştirebileceksiniz. Hatta Türkiye'de belki geçerli olmaz ama yurt dışında Çin'le veya başka ülkelerde e, otobüse binerken toplu taşımada da Ödeme sistemi olarak bu akıllı bilekliği kullanmak mümkün olabilecek. Bluetooth sürümüne bakacak olsak arkadaşlar. Her iki bileklikte Bluetooth 5.0 kullanıyor. Pil gücü ise her iki bilekliğinde 125 miliamper olarak belirlenmiş. Pil ömürleri aynı. ikisi de 14 gün gidebiliyor arkadaşlar. Ağırlık olarak baktığımızda her iki cihaz arasında da ağırlık olarak bir fark olduğunu. Mi Band 6'nın da daha ağır olduğunu belirtelim arkadaşlar. Gelelim merak edilen konulardan bir tanesi fiyat meselesine. Biliyorsunuz Xiaomi'nin ürünleri ilk çıktıkları zaman fiyatları birazcık yüksek oluyor. E, benzer bir durum Mi Band 6'ın içinde geçerli. Yüksekten kastettim e, muadillerine göre bir yükseklikten bahsetmiyorum. Daha sonra göreceği olarak fiyat aşağıya iniyor. Mi Band 5 çıktığında da 300 lira civarında başlamıştı satışa Türkiye'de. Şimdiki fiyatı en azından biz bu videoyu çektiğimiz ve yayınladığımız tarihteki fiyatı 230 TL idi arkadaşlar. Mi Band Türkiye fiyatı henüz belli değil. O yüzden kesin bir rakam söyleyemiyoruz. Ama e, yurt dışındaki fiyatının 35 dolar olduğunu söyleyelim. Normal sürümün. NFC sürümünün fiyatının ise 42 dolar olduğunu belirtelim. Bu arada Türkiye'ye NFC sürümü mü gelecek? Diğer normal sürümle beraber ikisi beraber mi satılacak? Yoksa sadece normal sürüm mü gelecek? Bu konuda net bir bilgimiz bulunmuyor. Türkiye fiyatının da benim kişisel fikrim. 300 TL civarında, 330 TL, 320 TL civarında olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olalım. Peki son olarak belki aklınıza şu soru geliyor olabilir. Hangisini tercih etmeliyim? Tabii ki fiyat beyazlık daha burada belirler yetken olabilir ama fiyatı göz ardı edecek olursak, tabii ki her zaman en son modeli almak daha avantajlı olacaktır sizin için. Ama benim bütçem fazla değil ve yakında da Mi Band 5 düşebilir fiyatı bu arada altı çıktığı için arkadaşlar. Fiyat düştüğü için de 200 lira civarına falan gelirse Mi Band 5'in fiyatı Mi Band tercih edilebilir. O da özellik anlamında hani çok çok büyük eksiklikler içermiyor Mi Band 6'ya göre. Ama takdir edersiniz ki Mi Band 6 özellikleri Mi Band 5'e göre daha da geliştirilmiş ve daha iyi bir noktaya taşınmış. Bu videoda sizlere Mi Band 6 ile Mi Band 5 arasındaki farkları anlatmaya çalıştık. Olur ya bizim gözümüzden kaçan. Sizin merak ettiğiniz ve bizim değinmediğimiz bir konu varsa yorum olarak yazmaya bizleri unutmayın arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, değerlendiriyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı ki birçoğunuz abone değil biliyorum, takip ediyorum. Lütfen abone olursanız çok seviniriz. Gerekirse bildirimleri açın, gerekiyorsa videolarımızda paylaşın. Bunu da söylemiş olayım. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal yılları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.